Herkese selam. Bugün PUBG Mobile yeni bölümlerine hoş geldiniz. Direk evimizde nereye attık? Grunus'a attık. Çok yanlış yere düştük. Gelen yok. Hoş geçti burası vallahi. Mesela bot tekrar spawn olmuş. Botun yanına spawn olduk. Hadi yok mu sende bir? Karos 8 Çıkmadı Karos 8 Ha görelim ateş etme Ateş gitti Ateş etme şeyi Bugı girdi Ateş etme bugı girdi geldim geldim geldim geldim geldim geldim geliyorum geldim geldim geldim geliyor oraya yani biz dropa gidelim dropa bir ikman gelen ol olacaktır gelen dropa Biraz açıkta oynayalım. Bomba atacak şeyimiz olsun. Şimdi birisini indirse direkt bomba yavrını tutarırız orasını. Münayı. Önce can Önce can <gülüyor> botlar bana geliyor valla eyvallah botçuklar iyi kill kastırdınız ya bunları hızlıca duttası başka bir şey istemem deli bu canımızı tuttuyak canımızı tuttuyak heyecana konuşacağım bizde şu anda olmadı biç bomba yok ya bu olmadı vallahi. Ali bakalım. Lan senden de bir şey çıkmadı ya. Az kopya bir şeyler oluyor. yallah lobi yallah lobi bombaya ihtiyacımız var direkt 20 saniyede bootleg. garajda araba var garajda arabayı alıp direkt alana girelim umarım bomba filan vardı bunlarda belki nosla beraber turbo ile beraber alanımıza girelim dropa bakalım belki kurmalı çıkar Lan ne ne yapıyorsun orada sen ya? Yeni haritadaki izden gördüm adam olduğunu. Buna kapışmışlar. Hadi bir AVM çıksın. Hadi bir AVM çıksın senden. Lan bomba atacağım, smoke atacağım, gittim yanına, cehattim. Anladım, mecbur adamı oynayacağız. Allah lobremiz. Remiz mi? Ramzı miydi neydi? Direkt heykelimizi de kameraya hazırlayacağız smokların içine. Bakalım ne kadar hasar vermişiz. 1800 hasar güzel ya. 12'si 1800 hasar güzel. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkes iyi oyunlar.